Merhaba değerli arkadaşlar ben Ali Öğretmen. Ali Öğretmen'in %100 Kimya adlı YouTube kanalındasınız. 11. sınıf kimya tekrar testlerini çözmeye devam ediyoruz. 2. ünitenin son 4 sorusu 25 ve 29. soruları bugün çözeceğiz. Umarım faydalı bir video olur. 25. soruya gidiyoruz arkadaşlar. 2. ünite 25. soru şekildeki sistemde e musluğu açılarak M kabındaki ideal... Metan gazının bir kısmının B kabına efüzlenmesi sağlanıyor. Boş bir kap içerisinde hava da yok. Efüzleme yapıyoruz arkadaşlar. Son durumda her iki kapta gaz basıncı eşit olduğuna göre M kabındaki yani şu kabındaki kalan CH4 gazının kaç gram olduğunu soruyor. Arkadaşlar baştan elimizde 8 gram varmış. Mol'ünü bulalım. En eşittir. En bölü MA formülünden CH4'ün MA'sı 16'dır. Gramı da 8'dir. 8 bölü 16'dan 0.5 mol, yarım mol olduğunu buluyoruz. Şimdi E muslunu açtığımızda arkadaşlar ne olacaktır? İlk önce şu E muslunu açmadan önce ilk kabın basıncını bulalım. Paran varsa ne rahat yazıyoruz arkadaşlar. PV=nRT'den basıncı bilmiyoruz. Hacimimiz 5 litre. Molümüz 0.5 mol. R sabitimiz onda 4 bölü 273 sıcaklığımızda 0 santigrat. Bunu kelvine çevirdiğimiz zaman 273 kelvin oluyor arkadaşlar. Çarpı 273 diyoruz. Şunlar sadeleşiyor. Şu 5 de 0.5 sadeleşir. Burada 0.1 kalır. 0.1 ile 22.10'da 4 çarparsak 2.24 atm'lik bir basıncımızın olduğunu söyleyebiliriz. Burada 2.24 atm basıncımız varmış. Şimdi M usluğunu açtığımızda ne olacak arkadaşlar? Buradaki gaz e, belli bir sürede şuradaki boşluğa yayılacaktır. F'üzlenecektir yani. O halde e, son durumdaki e, gaz basıncımızı e, şu formülle bulabiliriz. E, P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 o da eşittir. P son çarpı V son diyoruz. Şimdi birinci durumda Gazımız 2.24 atm çarpı 5 litre artı. İkinci durumda arkadaşlar boş olduğu için basınç sıfırdır. Hacmimiz 3 litredir. P son bunu arıyoruz arkadaşlar. Son durumdaki hacim 5 litre artı 3 litre 8 litredir. Buradan işlemi yaptığımızda P son. Burası sıfır çıkıyor. 11.2 P son eşittir 11.2 bölü 8 diyoruz arkadaşlar burada bir kere var 32 de 32 de kere var 1.4 atm çıkar. Evet son son durumda kaplarımızdaki basınçlar 1.4 atm buradadır 1.4 atm'de buradadır arkadaşlar bu artık gitti. Evet. E, CH4 gazlarımız arkadaşlar ne yaptı? Birbirine karıştı. E, şimdi e, ne yapacağız? Artık burada e, 1.4 atm'lik basınç yapan e, gazımızın molünü bulacağız arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde şu B kabı için yapıyorum. E, paran varsa ne rahat diyoruz. Paran varsa ne rahat? PV ve Şimdi basıncımız Buradan 1.4 atm. Hacmimiz 3 litre. Mol'ümüz bilmiyoruz arkadaşlar. Çarpı onda 4 bölü 273. Burası da 0 santigrat derece olduğu için 273'tür. Şunlar sadeleşti. Ne oluyor arkadaşlar? 4.2 bölü onda 4. Mol eşittir. 4.3. 3 kere 4 12. 3 kere 1 3. Bir daha da 4. 4.2 bölü 22 onda 4. Buradan molümüzü ne buluyoruz? B kabındaki molümüzü hesap makinesi yapalım arkadaşlar. 4.2 bölü onda 4. Buradan 0.1875 mol buluyoruz. Şimdi normaldeki gazımız kaç moldu? 0.5 5 mol. Bize buradaki gazın değil buradaki gazın kütlesini soruyor. E, o zaman e, ne yapıyoruz? Başlangıçta 0.5 mol vardı. Bu, bu tarafa 1.0.1875, 10.000'de 1875 mol geçtiğine göre bu tarafta kalanı hesap edelim. N M CH4 yani M kabındaki CH4 eşittir. 0.5 N toplam eksi 0.1875 Buradan kaç çıkar arkadaşlar? Yine eksi 0.5 diyelim eksi çıkacak. E, 0.31 25 çıktı. Şimdi buradaki gazımızın molü e, 0,31 25 ise yine n bölü ma formülünden arkadaşlar mol yerine 0.3125 eşittir. n bölü 16'yı 16 koyduğumuzda buradan m eşittir 16 çarpı 0, şurayı çarptığımızda 16'yı eşittir eksi 5 çıkıyor yani 5'miş arkadaşlar m eşittir 5 çıkıyor doğru cevabımız 5'si içineydir deriz. 26. soruya geliyoruz. Aşağıda sabit basınçlı kapta 2m gram CH4 gazı bulunmaktadır. Sabit sıcaklıkta kaba m gram helyum gazı ekleniyor diyor. Arkadaşlar buna 2m buraya da m gram buradan helyum gazı ek ekliyoruz. Grafiklerden hangileri yanlıştır diyor buna göre. Grafiklerden hangileri yanlıştır? Şimdi gram gramları mole çevirmemiz lazım. Ne yapmamız lazım arkadaşlar? Şu m'leri işimize yarayacak bir sayıyı da eşleştirebiliriz. Şimdi e, helyum 4 gram bölü moldur. 1 mol 4 gramdır. CH4'ün de metanın da 16'dır. E, 4 diyelim. M yerine M eşittir. 4 ise diyelim. Bir değer verelim. E, CH4 8 gram oluyor değil mi? E, molüne bakalım. NCH4 eşittir. 8 bölü 16'da. Bu da 0 5 mol. Yani buradaki metan 0 5 mol olur helyuma bakalım. n helyum diyelim. O da 4 bölü 4'ten 1 mol olur. Arkadaşlar yani içeriye 0,5 mol metan varken 1 mol ne yaptık? Helyum gazı ekledik. 1 mol helyum ekledik. Ne oluyor arkadaşlar? İçerideki gaz 1,5 mol oluyor. Şimdi gazın molü 3 katına çıktığına göre hacmi de 3 katına çıkacaktır. Ancak şurada bir engel var. 1 katına çıktığı zaman şuraya takılacaktır değil mi? Buraya takılacağı için hacim artışı duracaktır. O zaman ne artacaktır? Basınç artacaktır. Şimdi birinci grafiğimize baktığımız zaman belli bir basınç vardı. Ee, ne oldu? Gazı ekledik. Önce hacim arttı. V'den 2V'ye geldi. Şuradaki engele takıldı arkadaşlar. Ee, i̇deal hareketli piston. Sonra hacim artamadığı için basınç arttı. Bakın hacim burada sabit kaldı. Basın çarpı o halde birinci e, grafiğimiz doğru oluyor. Şimdi ikinci grafiğimize baktığımızda arkadaşlar hacim P çarpı V grafiği. Şimdi başlangıçta V hacmimiz varmış diyeceğim. Arkadaşlar burada hacim sıfır. Hacim sıfır olduğu için arkadaşlar bu grafik direkt olarak yanlış. Çünkü şöyle olması lazım. Başlangıçta V hacmimiz var. Hacimimiz V olacak. Hacim önce artacak belli bir miktar. Yani V kadar daha artacak. 2V olacak arkadaşlar. Sonra 2V olduktan sonra hacim sabit ama P çarpı V değeri basınç arttığı için bu artacaktır. Şu şekilde olacaktır. Ancak burada başlangıç hacmimizin sıfır olduğunu e, söylüyor. Bu grafik o yüzden yanlıştır. Şimdi yoğunluğa bakalım. Yoğunluk hacim grafiği. Birinci durumdaki yoğunluk D1 eşittir. Kaç, e, kaç gram gazımız vardı? c 4 8 gram. 8 bölü hacim V idi arkadaşlar. Şimdi birinci durumdayken dediğim gibi elimizde sadece CH4 gazı vardı. Yarım mol o da 8 gramdır. 8 bölü V gram oluyor. İkinci durumda yoğunluk grafiğimizde ikinci durumda bir mol de helyum gazı geldi. Yani 8 gramın yanına 4 gram daha geldi. 12 hacim ne oldu? Hacim V'den 2V'ye çıktı. 2V'ye sadeleştirme yaptığımızda arkadaşlar 6 bölü V oluyor. 6 bölü V. Bakın yoğunluk 8 bölü v'den 6 bölü v'ye düşmüş düşmüş arkadaşlar yani yoğunluk azalmış olacak ne yapmış başlangıçtaki yoğunluğumuz 8 bölü v'den yükselmiş o halde bu grafiğimizde yanlış şu şekilde düşecekti hacim sabit kalacaktı tam tersi olacaktı yani hangileri yanlıştır diye sormuş arkadaşlar o halde hangi grafikler yanlıştır 2 ve 3 E şıkkını işaretleyip 27. sorumuza geçiyoruz. Kıymetli arkadaşlar. Evet 27. sorumuzda ne diyor? Oda sıcaklığında aşağıdaki kapta bulunan gazların kaba yaptıkları toplam basınç 75 cm civaymış. 75 cm civaymış arkadaşlar. Gazlar bir kıvılcımla artansız olarak tepkimeye giriyor ve karbondioksit su maddeleri oluşturuyormuş. Yani şu metan oksijenle kıvılcımla tutuşma sıcaklığı oluşturduk yanıyor hemen şuraya yazalım CH4 artı O2 eşittir CO2 ve H2O oluşur biliyorsunuz hidrokarbonlar yani sadece karbon ve hidrojen oluşan bileşikler oksijen gazıyla tepkimeye tepkime girerse ürün her zaman karbondioksit ve su oluşur şimdi tepkimeyi denkleştirelim karbon bir hidrojen 42 hemen şuraya İki kat sayısını yazıyoruz. Oksijen 2, 2 de burada 4, burada 2, buraya da 2 yazıyoruz. Yani normal şartlarda tepkimenin teorisine göre 1 mol CH4, 2 mol oksijenle tepkimeye girer. 1 mol karbondioksit oluşur, 2 mol de su oluşur. Evet tepkimeyi yazdık bakalım sorumuza. Tepkime sonunda kabın sıcaklığı oda sıcaklığına eşitlendiğine göre son durumda kaba yapılan toplam basınç kaç santimetre civa olur? İlgi vermiş. Oda sıcaklığında suyun buhar basıncı 3 cm civaymış. Şimdi arkadaşlar başlangıçta artansız olarak diyoruz arkadaşlar başlangıçta CH4 1 molmuş, Oksijen de 2 molmuş arkadaşlar. Artansız olduğuna göre. Yani bunların ikisi de harcanacak. O zaman başlangıçta 1 mol CH4'ümüz var. 2 mol e, oksijenimiz var. Karbondioksit ve suyumuz yok. Değişim ne oluyor arkadaşlar? Bunun 1 mol'ü harcanıyor. Bunun da 2 mol'ü harcanıyor. Sonuç? Sonuç. Bundan hiç kalmıyor. Bundan da hiç kalmıyor. 1 mol karbondioksit oluşuyor. 2 de su oluşuyor. Tamam Yaptık. E, suyun buhar basıncı 3 cm civaymış. Oda sıcaklığında. Bunun 3 cm civarı. Şimdi arkadaşlar bakın. Biz hani kat sayıları molle eşleştiriyoruz ya. Normalde basıncı da mol ile katsayılarla eşleştirebiliriz yani. Şimdi 75 cm civaymış CH4 ve oksijenin e, basınçları değil mi? Kapalı kap olduğu için 75 cm civaymış. Şimdi 1 mol CH4 2 mol oksijen olduğuna göre 75'i 3'e böldüğümüzde. Yani 3 mol e, gazımız olduğuna göre 3'e böldüğümüzde. Hani e, P eşittir hacim sabit olduğunda Pn oluyordu ya. Yani herkes moline göre basınç yapar diyoruz. O yüzden CH4 75'i 3'e bölersek toplam mol sayısını birim mole ne kadar basınç düştüğünü görürüz. Bir molün 25 cm civa olduğunu 25 cm civa. CH4 25 cm civa yapar. Oksijen de 50 cm civa basınç yapar. Doğru mu? Kısmi basınçları bulduk burada. Toplamı P toplamı veriyor. Şimdi 1 mol 25 santimetre civa yapıyorsa karbondioksit de 25 santimetre yani 1 mol'e 1 mol olduğuna göre 25 santimetre civa e, basınç yapacaktır. E, şimdi karbondioksit 25 santimetre civa suyun bir özelliği var. Burada oda sıcaklığında su buhar basıncı suyun buhar basıncı 3 santimetre civaymış. E, ne oluyor arkadaşlar 25 karbondioksitten geliyor 3 de e, sudan geliyor. Toplam basıncımız artık bunlar yok Bitti çünkü. Yani şu kabın içerisinde metan ve oksijen kalmadı. Artansız tepkime dedik. O zaman 25 artı 3'ten son basıncımız 28 cm civa olur. Bu da D seçeneği bize doğruyu verir arkadaşlar. Geçelim 28. sorumuza 28. sorumuzda gazların su üstünde toplanması yöntemi. Evet. Bir gaz karışımındaki her bir gazın saf olarak elde edilmesinde kullanılır. 20 santigrat derecelik sıcaklıkta şekildeki sürtünmesiz pistonlu kapta buharı ile dengede olan saf suyun üzerine. Bakın buharı ile dengedeymiş. Evet. Toplanmış ideal helyum gazı bulunmaktadır. Üzerinde toplanmış ideal helyum gazı. Tamam. Ne istiyorsunuz? Evet. Aynı sıcaklıkta piston 3H konumuna getirilip yani hacmi arttırılmış. Şimdi... Şuraya V edersek, burası da V, burası da V. Evet, 2V'den 3V'ye getirilmiş. Değil mi Hacı? Sabitlenirse, getirilip şurada sabitleniyormuş arkadaşlar. Piston. Evet, şurada piston sabitleniyormuş. Yargılarından hangileri doğru olur, diyor Hıymetli arkadaşlar. Sıvı seviyesinin değişmediği kabul edilecek. Yani şu suyun seviyesinin değişmediği kabul edilecekmiş soruda. Şimdi helyum gazının kısmi basıncı azalır. Arkadaşlar hacim arttığı için biliyorsunuz gazların kısmi basınçları da yani basınçla <gülüyor> hacim ters orantılıdır. Hacim artarsa basınç azalır. O halde helyum gazının kısmi basıncı yani sadece helyum gazının yaptığı basınç azalır. Bu doğrudur. Yani hangileri doğru olur diyor. D şıkkı gitti. H2O gaz su buharının moleküllerinin sayısı artar. Şimdi e, arkadaşlar e, şöyle diyelim. Şimdi e, hacim buradan 3V'ye çıktığında ne olacaktır? E, şurada bir şey diyordu. Bakın onu söyleyeyim size. 20 santigrat derecelik sıcaklıkta sürtünmezsiz pistonlu kapta buharı ile dengede olan saf suyun diyor. Bakın buharı ile dengede olan saf su. Şimdi hacim arttığı zaman arkadaşlar mecburen bir miktar e, sıvı olan su buradan buharlaşacak ve tekrardan dengeye gelecektir. Yani e, H2O moleküllerinin sayısı artacaktır. E, kıymetli arkadaşlarım bu da doğru olacaktır. Kaba yapılan toplam basınç yarıya düşer. Şimdi burada şunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. E, buhar basıncı Suyun buhar basıncının bağlı olduğu bazı et, etkenler var arkadaşlar. O etkenler değişti, mi? Şurada sıvı seviyesinin değişmediği kabul edilecek diyor. Şimdi buhar suyun buhar basıncını etkileyen etmenler arkadaşlar. Birinci etmen sıcaklık. Sıcaklık sabit. Bu gitti. E, sıvının cinsi. E zaten su arkadaşlar sıvının cinsi. Sıvının cinsi de değişmedi. Sıvının cinsi. Herhangi dışarıdan bunun içerisinde çözülecek bir madde atılmadı. Sıvının cinsi de değişmedi. E başka saflık. E zaten saf su arkadaşlar. Saflık derecesi. Saflık derecesi. Bu 3 etmenden hiçbiri değişmediğine göre arkadaşlar suyun e, basıncı değişmez. Değil mi? Buhar basıncı değişmez. O halde helyumun buhar basıncına baktığımız zaman birinci durumda helyum buhar basıncı P helyum e, 1 V'dir. Değil mi? Yani helyum 1 e, 2V başlangıçta V kadar bir hacimdeydi arkadaşlar. İkinci durum bu birinci durumda arkadaşlar P helyum P çarpı V idi. Sadece 1V idi. İkinci durumda ne oldu? P çarpı yani P helyum hacim iki katına çıktığına göre basınç yarıya kadar düşecektir. Doğru mu? Hacim çünkü V'den 2V olacaktır. 2V olduğu için basınç da ne yapacaktır? Yani P1 V1 eşittir. P2, V2'den çıkartıyorum bunu. Basınç yarıya düşecektir. O halde helyumun basıncı yarıya düştü. Ama e, suyun basıncı P toplama göre suyun basıncı pH2O değişmedi. O zaman P toplam birinci duruma göre arkadaşlar P helyum artı pH2O eşittir. P toplamdı. Suyun basıncı değişmediği için yani şuradaki Özelliklerden hiçbir değişmediği için e, bu yarıya düşmeyecektir. Yani e, yarıya kadar düşmeyecektir. Belli bir miktar düşecektir ama yarıya kadar düşmeyecektir. Yarıya düşer diyor. Üçüncü yargımız yanlıştır. Doğru olan yargımız B şıkkı 1 ve 2'dir arkadaşlar. E, B şıkkını işaretliyoruz ve geçiyoruz. 29. soruya. Evet. Evet galiba 24. soruda da vardı arkadaşlar. Sıvılar şey gazların genleşmesi ile ilgili Joule Thomson olayı. Sıkıştırılmış soğutucu akışkanlar genleşirken soğumalarını açıklar. Joule Thomson. Biliyorsunuz buzdolabının çalışma prensibi arkadaşlar. Sıkıştırılarak sıvıya gelmiş, yalıtılmış bir kap içerisindeki e, sıvılaştırılmış gaz bir anda o basınç ortadan kalktığı zaman bir anda genleşir. Biliyorsunuz gazlar genleşirken ne yapmaları lazım? Ee, dışarıdan ısı almaları lazım. Kendileri e, yalıtılmış bir kabın içerisindeyken, kendileri soğuyarak ne yapıyorlar? Genleşiyorlar ve buzdolabının çalışma prensibi bu şekildedir. Klimalarda da bu, bu şekildedir. Bu olay günlük hayatta bir şu alanda karşımıza çıkmaktadır. Özellikle soğutma işlemlerinde yaygın olarak bu olaydan faydalanılır. klimalarda, buzdolaplarında. Şimdi aşağıdakilerden hangisi Jules Thompson olayını gerçekleşmez diyor? Klimalardaki soğutma işlemi, evet. Deodorant tüpündeki maddenin dışarıya soğuk olarak çıkması, bu da doğrudur arkadaşlar. Bisiklet tekerinin şişirilirken pompanın ucunun ısınması, bu da bir, bir önceki, yani 3-4 soru önceden vardı arkadaşlar, şu ikisi. Buzdolabının motor bölgesinin sıcak olması, bu da doğrudur arkadaşlar. Aynı koşullarda tuzlu suyun saf suya göre daha geç donması. Arkadaşlar buradaki olay ise e, moleküller arasındaki etkileşimdir. E, tanecikler arasındaki etkileşimdir arkadaşlar yani e, çözeltilerde kolligatif özelliklere giriyor bu çözeltilerde e, tanecikler arasındaki etkileşim e, arttığı için taneciklerin etkileşim sayısı arttığı için tuzlu suyun saf suya göre donma noktası çözünen madde oranına göre e, aşağıya düşüyor kaynama noktası da yukarıya çıkıyor o halde bu Joule thomson olayla Açıklanamaz. Doğru seçeneğimiz E şıkkıdır diyoruz ve ikinci ünitemizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. İnşallah üçüncü ünite de görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.